Arkadaşlar merhabalar. Öncelikle ses denemesi yapalım isterim. Kaan hocamızı da alayım. Ses, ee, şu şekilde. ses, ses, deneme. Arkadaşlar seste problem var mıdır? Cumartesi, pazar, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe. Ses, ses, ses, deneme. <gülüyor> Galiba bir problem yok. Yani Gölke'nin belirttiğine göre yani Şandal selam dedi ama olsun. Problem olduğunu düşünmüyorum. Ben de yani çok bir şey olacağını ben de düşünmüyorum. Sıkıntı yok. Bir şey olsa tamam. söylerler. Zaten sıkıntı yok diye de belirttiler hocam. Ee, İyi, şekilde sunumumuzu isterseniz ekleyelim ve başlayalım isterim ben. Ee, arkadaşlar biliyorsunuz Bilimcinin Galaksi Defteri e, adlı yayınımız var. Ee, bu yayın serimizde sıradaki durağımızda e, akılcı antibiyotik kullanımı. Bunu seçmemizin sebebi şu şekilde, bildiğiniz üzere artan e, hani artan hastalıklarla birlikte antibiyotik kullanımımızda sorunlar oluşmaya başladı. Hatta Dünya Sağlık Örgütü'nün dediğine göre 100 yıllık e, çabayı komple silebilecek bir duruma gelmiş bulunmaktayız. E, o kadar fazla direnç kazanma durumu söz konusu antibiyotiklerin, e, antibiyotiklere karşı bakterilerin. O sebeple bu konuyu işlemek istedik bu hafta Kan Hocamızla birlikte. Şu şekilde sunumumuzu da alıp başlatmak isteriz. Şöyle seninle aynı boyutlarda olalım. Aynı evet boyutlarda. Hocam, şu an, şu an, evet, şu an Benim kafam biraz daha büyük olsa da. Evet. Tamam. Evet. Hoş geldiniz yayınımıza. Bugün güzel bir gelecek bilimde programıyla yine karşınızdayız. Değil mi Rabia? Aynen öyle hocam. Bilimcinin evet. galaksi defteri kesmeden devam ediyor. Evet hız kesmeden devam ediyor. Yalnız şöyle bir hadise var. Ben baktım böyle e, bilim programlarını inceledim biraz. Bu bilim programları nasıl daha eğlenceli olabilir? Nasıl daha böyle e, güzel e, dinleyiciyi sıkmadan yapılabilir diye. E, e, bayağı bildiğin geyik yapıyorlar yani. Evet hocam. Bu haftaki konumuz da müsait bir miktar bu konuya. Evet, evet, aynen. Evet, yavaştan başlayalım o zaman. Aynen hocam, uygundur. Bu arada kaç kişi var? Ona göre... Hocam şu anda 13, canlı yayınımızda 13 kişi var. Daha sonrasında izlenmelerle birlikte bayağı artıyor sayı. Yani işte, bayağı göreceğiz. Bilmiyorum, yani böyle e, bu izlenmeleri arttıramazsak artık e, başka türlü programlara, challenge'lara başlamayı düşünüyorum. Ee, mesela kaç tane antibiyotik yuttum. Ee, <gülüyor> onun dışında e, bugün bakteri yuttum gibi böyle çalışmalar yapmaya bakacağız. Yoksa yani böyle e, olmuyor. Zaten 13 kişinin zannetiyorum 3 üç tanesi reji. Ee, Ali Ali düzenli takipçimiz. E Sağ düzenli takipçimiz. <gülüyor> Ali düzenli rejim takipçimizde. Efendim. Ali üniversite sınavına girmedi değil mi daha? E, bu sene girecek hocam. Başarılı e, bir şeyler yok. Yani başarılı bir şeyler olacağına inanıyorum ben bu sürecin Ali için. E, hadi bakalım göreceğiz. Senin gibi tıp okur inşallah. Hocam onun daha güzel planları var bence. Yani e, çok Güzel planları olduğuna inanıyorum ben Ali'nin. Sağolsun desteğini de esirgemiyor bizden. E, Gelecek birimde bizim güzide üyesi diyeyim. İyi, i̇yi, güzel. Evet, ilk soruyla başlayalım. Antibiyotik nedir kavramıyla başlayalım hocam bu hafta? Bir öncelikle direnç diyoruz ama antibiyotik bilmeden neyin direnci olduğunu anlayamayacağız. Antibiyotik nedir tam olarak? Şimdi antibiyotik şöyle, düşün, başın ağrıyor ve komşuna söyledin. Ya benim başım bu, bu aralar ağrıyor dedin, çok böyle iyi değilim, kendimi de iyi hissetmiyorum. Evet. Yani başımda böyle bir geliyor, bir gidiyor, bir ağrı var. İşte komşunun sana önerdiği ilaç antibiyotik. Hocam Dedim. ama... Evet. <gülüyor> Buyurun, sana devam ediniz. Dedi ki benim dedi, kaynama iyi geldi. Bu sana da iyi gelir dedi. Bir, anti, bir hap verdi. Bu bir antibiyotik hasta, genelde böyle oluyor. Fakat antibiyotikler tabii ağrı kesmiyor. Ee, ama toplumda sıklıkla ağrı kestiği düşünülen toplumda sıklıkla her türlü hastalığa deva olduğu düşünülen e, ilaçlara biz antibiyotik diyoruz. Bu toplumdaki versiyonu ve toplumdaki bu e, şeyi, açıklaması tanımı. Bir de e, tıptaki tanımı var tabii. E, farmakolojideki tanımı var. Bakterileri Özellikle bakterileri e, öldüren, bakterilerle savaşımızda bizlere yardımcı olan bakterileri öldürmeyi veyahut da bakterilerin büyümesini ve çoğalmasını engelleyen kemo ajanlara, maddelere yani kimyasal kemo, kimyasal terapotikte tedavi edici, kimyasal tedavi edici ajanlara biz antibiyotik diyoruz. Açıklayıcı oldu mu? Aynı hocam. Bence uygundur. Peki hocam antibiyotikler nelerden elde edilir özellikle? Ee, bir takım biliyorsunuz mantar bakteriler size bırakayım sözü burada. Şimdi antibiyotikler e, şöyle bir kere başlayalım. Bütün canlı organizmalar bir takım patojen dediğimiz mikroorganizmalara karşı bir defans mekanizması geliştirmiştir. Kendini koruma mekanizması geliştirmiştir. Bu küçük mikroorganizmalar, gözle göremediğimiz mikroorganizmalar, bakteriler olabilir, mantarlar olabilir, virüsler olabilir. Koronavirüstan yine bak her programda koronavirüs demeye çalışıyoruz. Bunların hepsi mikroorganizmalar. Bu mikroorganizmalar bazen patojen olabiliyor. Yani hastalandırıcı olabiliyor. Bu bakterilerden hastalandırıcı olan bakteriler, bakteriler için yine... Diğer organizmaların kendini korumak için kullanmış olduğu bir takım moleküller var. Yani doğal antibiyotikler. Anti, e, antibiyotik gibi davranan e, bakterilere karşı antibakteri e, peptitler gibi böyle bir takım şeyler var. E, bu antibiyotikler genelde kimyasal moleküller. Bu kimyasal moleküller de bizim biyokimyasal ee, bir takım süreçlerimizde, biyokimyasal üretim mekanizmalarımızda üretiliyorlar vücudumuzda da. Ama daha çok bu biz antibiyotikleri bitkilerden veyahut da e, özellikle e, mantar dediğimiz, e, küf dediğimiz diğer mikroorganizmalardan elde ediyoruz. Bunların kimyasal yapılarını çözdükten sonra bunları kimyasal olarak da üretebiliyoruz. Sentetiklerini yapabiliyoruz. Yani doğalını da bulabiliyoruz. Nereden? Mesela küf mantarı. Mesela penisilyum. Şimdi burada mı bahsedecektik Fleming'den? İsterim ki hocam burada bahsedelim Alexander Fleming'den. Sonuçta bir e, bulunan bir keşfin Nobel getirmesi kadar güzel bir şey olamaz diye düşünüyorum. Kesinlikle. E, Alexander Fleming 1945 yılında Nobel alıyor, antibiyotik keşfiyle yani altın çağı başlatıyor. Çünkü insanlar o güne kadar diş ağrısından ölüyorlar. İnsanlar o güne kadar e, küçücük bakteriyel enfeksiyonlardan ölüyorlar. Mesela savaşlar oluyor, adam bacağından yaralanıyor, bacağındaki kurşundan kurtarıyorlar. Ondan sonra antibiyotik olmadığı için bakteri enfeksiyonundan adam bacağını kaybediyor. Daha sonra o kanına işte bu hani kan zehirlenmesi diyorlar ya. O kan zehirlenmesi yaşıyor. Kan zehirlenmesi yaşadığı zaman yani biz buna sepsis diyoruz. Bu kan zehirlenmesi yaşayıp e, vücuduna yayılan bakteriler yüzünden ölüyor. Yani e, dolayısıyla e, antibiyotiklerin keşfi çok önemli. Alexander Fleming bu noktada e, bunun bu penisilyum denilen bir e, mantarla çalışıyor. Bu bir küfle, küf mantarıyla çalışıyor penicillin. E, ve bununla çalışırken, yani bir bakıyor, bütün bir gece işte kuruyor deneyini. Deney devam ederken işte ertesi gün bir bakıyor bütün deney düzeneyi kontamine olmuş. Böyle bakterilerle kontamine olmuş. Çünkü onu ayırdedebiliyorsun. Senin bizim petri dediğimiz yuvarlak tabaklar var. O tabakların içinde de jelimsi, jelatinimsi bir e, medium dediğimiz, medium dediğimiz e, iğrenç bir espri geldi aklıma. Medium, keto'dan değil bu. Bak, <gülüyor> Rabia'yı Rabia yine bayıldım. Evet, ee, bir... ben hissedebiliyorum ne espri gelecekse oyunca. <gülüyor> evet, yani şeyler de hissetsinlerdi. Yani e... Evet, şimdi bu Alexander Fleming. Bu penisilyum küf mantarı ile çalışırken güzel güzel böyle e, renkli renkli böyle bir renkli renkli bir e, mant, küf bu. E, bu petri dediğimiz yuvarlak tabaklarda içinde medium olan jelatinimsi şeyin üzerinde biz bu bakterileri, mantarları büyütüyoruz. Laboratuvarda. E, ertesi gün uyanıyor. Bir bakıyor bütün tabaklar, bütün petriler kontamine olmuş. Fakat bir tanesinde enteresan böyle bir ee, çevresinde yani onu fark ediyor çevresinde bakteri büyümüyor büyümemiş yani bütün tabak bakteri kaynıyor ama küf mantarının çevresi küçük böyle bir çevre şeyinde böyle bir e, hani insanların da aurauraları olur ya bir aura gibi orada böyle çevrede bir bakteri büyümeme durumu keşfediyor e, tabi merak ediyor diyor ki bu ne yani nasıl olabilir böyle bir şey yani Demek ki küfte bakteriyi rahatsız eden bir şey var. Daha sonra bu ekstraklarını alıyor. Yani küfleri öldürüyor. Onların ölen küfleri de yine bakterilerin üstüne koyuyor. Bir bakıyor bakteriler ölüyor. Burada anlıyor ki küf mantarından bir şey salgılanıyor. Bu salgılanan şey de bakterileri çok rahatsız ediyor. Öldürüyor Veyahut hatta orada büyütmüyor. Şimdi iki tip antibiyotik var çünkü iki tip molekül var. Bir bakteriostatik bakterilerin büyümesini engeller. Bir de Bakteri. e, bakterisit yani an, e, bakterileri yani, öldürmez. Hepsi öldürmez. Bazısı büyümesini engelliyor. Yani çoğalmasını bakteriostatik, bakterisit öldürüyor. Bu bakıyor ki bakteriostatik bir şey var burada. Daha sonra işte bu küf mantarından elde ettiği o ekstraktin içindeki molekülün adı ee, alındı. Yani Bir daha tekrar edebilir misiniz? Görüntünüzde yine donma oldu. Daha sonra bu penicillium'dan izole edilen ve keşfedilen şey penicillium küf mantarından alındığı için ismi penisilin oluyor. Ve penisilin antibiyotik ise birçok kullandığımız antibiyotik, penisilin türevi antibiyotikler. İşte penisilin molekülünün sağına soluna bir şeyler takılıyor. Bir tarafına hidroksil takıyorlar, öteki tarafından işte e, metil takıyorlar, bir tarafından metil çıkarıyorlar, bir tarafından hidrojen çıkarıyorlar falan derken bunlarla oynuyor, oynuyor böyle bir sürü modifiye Penisilin molekülü icat ediliyor. Ve bunların bazıları daha iyi öldürüyor, bazıları daha kötü öldürüyor. Ee, bu şekilde antibiyotikler ortaya çıkmış oluyor. Yani antibiyotikleri biz nereden elde ediyoruz? Diğer organizmalardan, bitkilerden, mantarlardan, küf mantarlarından, diğer bakterilerden. Çünkü bakteriler de bakterileri öldürmeye çalışıyor aynı şekilde. Ee, bu da bir şey yani nasıl insanlar savaşıyorsa farklı türden bakteriler de birbiriyle savaşıyor. Herkes çünkü yemeğin peşinde. Ve böylelikle biz diğer organizmalardan bakterileri öldüren bu molekülleri izole ediyoruz. Hocam bir slide geçmenizi rica edebilemiyoruz sizden. Tamam ben unuttum öyle slaytlar duruyor burada. Evet geçtim. Şimdi ben, e, bu küfler benim. konusundan konuştuk da, ha, kusura bakmayın hocam, ee, küfler bu. konusundan konuştuğumuzda bu ekmek küfü e, aklımıza gelsin. Çünkü Alexander Fleming'in penisilini bulmasının ilk şeyi buydu. Hani ekmek küfünü e, aldığı zaman onun üzerinden e, bu penisilin adlı e, maddeyi elde etmeyi sağladı kendisi. Güzel. Bunu da not olarak şey. <gülüyor> evet aynı yani. Ee, benim tarih bilgim çok şey değildir, biraz zayıf bir tarih bilgim var. Kusura bakmasın e, şeyler e, izleyicilerimiz, e, malum tarihçi değilim ama tabii ki Alexander Fleming'i biliyorum. Unutuyoruz. Bir de tabii yaşlılık var. Senin gibi genç de değilim böyle. E, bazen <gülüyor> bazen yazabiliyorum yani böyle e, hikaye de olabiliyor, hikayeleştirebiliyorum. Neyse, Allah'tan ben buldum demedim yani. <gülüyor> Hocam burada bir soru sormak isterim ben. Şimdi bahsettiniz ki penisilinin nasıl desem bir yanına bir hidroksil ekliyoruz, diğer yanına şey yapıyoruz ve bu şekilde farklı antibiyotikler de ilerleyen zamanlarda elde ediyoruz. Peki kuşak kavramı hani birinci kuşak antibiyotik ikinci kuşak antibiyotik tarzında kavramlarımız ortaya çıkıyor ya bunların bu elde edilen gruplarla mı ilişkisi var yoksa neyle ilişkisi var? Yani antibiyotiklerde kuşak kavramını? Bunların spektrumla ilişkisi var. Yani birinci kuşak Antibiyotikler, e, ikinci, üçüncü, dördüncü, bunlar hep çünkü bir kuşak antibiyotik var, birinci kuşak diyelim, penisilin ve penisilin türevleri. E, şimdi isimlerini tek tek söylemeyeceğim, çok fazla var. Penisilin, metisilin, oksasilin, evet. e, çok fazla penisilin türevi, hep silin silin silin gider. E, bir kısmı sefalosporinler, bunların da kuşakları vardır. Şimdi ilk kuşak antibiyotikler belirli bakterilere etki ediyor. O etki eden işte birinci, ikinci, üçüncü elde edilen kaç tane o kuşağın içinde kaç antibiyotik varsa bunlar böyle yavaş yavaş bunları bütün ıı, mikroorganizmalar etki ediyor. Bir noktaya geliyor ki antibiyotik bu kuşakta yer alan hiçbir antibiyotik hiçbir şey yaramıyor. Çünkü niye? Bakteriler direnç kazanıyorlar. Bu kuşağa karşı. Doladan sonra bunu biraz daha böyle modifiye ediyorlar. Daha da çok yani hani köşesine o hidroksil onun köşesine hidrojen bağlamaktan ziyade grup bağlamaya başlıyorlar. Sağına soluna böyle grup grup bir şeyler bağlıyorlar. Daha da böyle büyük modifikasyonlar. Sonra bir bakıyorlar antibiyotik direnci kaybolmuş. Yani bu yeni antibiyotik Yeni böyle daha e, modifiyant diyorduk Daha iyi çalışıyor. İşte bu yeni kuşağı oluşturuyor. Sonra bunun üzerine küçük modifikasyonlarla yeni yeni ilaçlar. Sonra bu kuşakta tükenince ikinci, üçüncü, dördüncü böyle gidiyor. Şimdi burada da güzel bir şey bilgi geldi hocam. Dün Alexander Fleming'in doğum günüymüş. Mert Çıklı'nın dediğine Doğru. göre takipçilerimizden. Mükemmel bir denk geliş olmuş. Gerçekten ben tahmin edemiyordum. Adamı andık. Doğum gününe denk geldik. <gülüyor> Allah rahmet eylesin kendi dinimiz ve kendi örfümüz, adetimizle ona bir fatiha yollayalım. <gülüyor> Hocam bir sonraki slaytta açıkçası antibiyotik direnç kavramının nasıl geliştiği üzerine bir sunumumuz var. İsterim ki antibiyotik direnç nasıl gelişiyor bu kavramı da güzelce konuşalım. Valla antibiyotik direnç çok farklı çeşitli mekanizmalarla oluşuyor. Bir kere antibiyotik dediğin şey bir molekül. Yani molekül derken şimdi bizi dinleyen dostlarımız ee, şimdi molekül kavramının ne olduğunu başka bir şeyimiz var mı? Bu arada şunu bir atlayalım bakalım. Ha. <gülüyor> Bakın Şöyle burada, ben de burada moleküller var. Yani şu küçük noktalar. Şurada antibiyotiğin içinde olan küçük, küçük küçük şeyler, noktalar bir molekül. Şimdi bu hücrenin içerisinde de neler var? Bak burada bakteriler var. ve Petrinin üzerinde veyahut da hücrenin içinde veyahut da petrinin üzerinde. Neredeyse. Şimdi bu moleküller bakterilerin bazı üzerinde bulunan bazı yine... Reseptör dediğimiz yapılarına bağlanıyorlar. Bu yapılar genellikle transport proteini dediğimiz bakterilerin işte dışarıdan yemek almasına yarayan, yani glukoz belki almasını sağlayan veyahut da bakterilerin dışarıdan almak istedikleri, ihtiyaçları olan hücrelerinin bir takım şeyleri dışarıdan içeriye alan veyahut da içeriden dışarıya e, tabii kullandıktan sonra Ürünler olacak, e, kullanılmış. E, bu e, çöpleri de dışarıya atan bir takım transport proteini dediğimiz kanalları var. Bu kanallara bağlanıyorlar genellikle. <gülüyor> hepsi böyle değil tabii. Ama bağlanıyorlar ve içeriye giriyorlar. İçeriye girince bakterinin bazı kimyasal, biyokimyasal e, mekanizmalarını bozuyorlar. Ve bozup... Bu bakteriyi öldürüyorlar. Gelelim mesela penisiline. Penisilin ne yapıyor? Şimdi bakterilerin bizim hücrelerimizde ne var? Bizim hücrelerimizin bir ee, hücre zarı var. Bakterilerde de var bu. Fakat bizim hücrelerimizde olmayan, bakterilerde olan bir şey daha var. Nedir o? Hücre zarı. Dedik Rabia seni deniyorum bu arada. Dinliyor musun beni diye uyuyorsun. Ecem, dinliyorum gayet iyi de sözünüzü bölmek istemiyorum. Araya tam girmeleri tutturmaya çalışıyorum da. Şimdi, bizde olmayan, onlarda olan bir şey var. Bakteri duvarı. Yani hücrenin, zarının çevresinde bir de duvar var. Hem gram pozitif hem gram negatif dediğimiz iki bakteri türü var. Bunların dışında duvar var. Ve <gülüyor> Bu duvar üzerinde bu duvarın yapısını oluşturan tuğlalar diyelim var. Tamam mı? Bu duvarı oluşturan tuğlalar var. Şimdi bu duvarın oluşmasını, bu tuğlaların sentezlenmesini, bu duvarın üretilmesini engelleyen bir molekül, penisilin molekülü. Ne yapıyor? Bu duvarın yani hücrenin, bakteri hücresinin duvarını, Engelleyen bir molekül. Bakteri duvar oluşturamayınca ne oluyor? Büyüyemiyor. Büyüyemeyince ne oluyor? Üreyemiyor. Üre üreyemeyince ne oluyor? İşte o bakteriostatik dediğimiz etki ortaya çıkıyor. Duvar olmayacak bölünmüyor. Bölünmeyince de ne oluyor? Ee, vücut bakteriyi görüyor. Gördüğü yerde öldürüyor. Böyle bir mekanizma. Şimdi bakteriyi... <gülüyor> Tabii akıllı bakteri de aptal değil. Bu molekül geliyor <gülüyor> güzel bunu. E, hücre duvarını engelliyor. Bakteri de ben öleyim demiyor. Ne oluyor? Bazı bakteriler doğal seçilim dediğimiz bir mekanizmayla yani evrimsel bir süreç aslında bu. E, genetik olarak mutasyonna uğramış oluyor. Mutant. Bu molekül geliyor mesela diyelim ki hücreye girecek bakteri hücresine reseptöre o transport proteinine bağlanmaya çalışıyor elim şöyle reseptör molekül bağlanmaya Dönlemedim. çalışıyor bağlanamıyor çünkü neden mutasyon geçmiş böyle duruyor böyle durunca ne oluyor bağlanamıyor bağlanamayınca molekül ne yapıyor içeri giremiyor giremeyince ne oluyor duvar oluşturmasını engelleyemiyor Dolayısıyla bakteri ne oluyor? Direnç kazanmış oluyor. Neden? Mutasyonda. Bu mutasyon neden oluyor? Bakteriler çok hızlı bölünüyorlar. Ve ortalama işte 10 dakikada bir adam bölünüyor. Yani çok hızlı bölünenleri var. çok Biraz daha yavaş bölünenleri. Yani bir gün süren bölünmesi. 48 saat süren mesela tüberküloz gibi falan. Böyle şeyler var, bakteriler var. Onların bölünmesi daha hızlı, yavaş. Böyle çok hızlı böyle 12 dakikada falan bölünen bakteri. Bunlar ne oluyor? Bölüne, bölüne, bölüne, bölüne. Tabii bölünenlerin bazıları ne oluyor? Mutasyon geçiriyor. İşte o mutasyon geçirdiği zaman ne mutasyonu? Onu da bilmiyoruz. Tamamen rastgele. İşte milyarlarca bakterinin, bölünen milyarlarca bakterinin içinde bir tanesi bile işte bu molekülün bağlandığı transport proteini üzerinde mutasyona sahipse o antibiyotikten kaçıyor. Ve hızlı bölünmeye devam ediyor. Bir anda bir bakıyorsun bütün ortam mutant olan bakterinin olmuş. Ve sen istediğin kadar o antibiyotiği kullan o bakteriyi öldüremediğin için o bakteri ortamı elde ediyor ele geçiriyor. Ve dominant türe dönüşüyor. İşte bu bir Mutasyonla olan direnç mekanizması gelişimi. Başka Şimdi, hocam burada burada eğer e, izniniz olursa bir soru sormak isterim. Şimdi Tabii. bir takım testlerimiz var bizim bir anti hani karşı direncin gelişip gelişmediği ile alakalı. Bu da açıkçası en azından izleyicilerimiz için ufuk açıcı bir şey olmuş olur. Hani bu kimyasal testlerin önemini de vurgularsak Şimdi bizim antibiyogram dediğimiz bir test var. Antibiyogram. Bu ne demek? Antibiyotiklerin bakteriler üzerine olan etkilerini baktığımız bir test. Ne yapıyoruz? Yine bir petri tabağı düşünün. Bu petrinin içerisinde yine bir medyum var. Bu medyum yine dediğim gibi jelatinimsi bir şey. Üzerinde bakteriler büyüyor. Biz o bakterileri <gülüyor> ne yapıyoruz? Büyüttüğümüz yerin üzerine küçük küçük diskler koyuyoruz. Yuvarlak yuvarlak böyle ufak ufak diskler koyuyoruz. O diskler her biri farklı bir antibiyotik emdirilmiş diskler. Onları koyduğumuz yerlerde bakteriyi de üzerine yaydığımız zaman bakteri bu disklerin çevresinde ve üzerinde büyüyemiyor. Eğer direnci yoksa eğer dirençliyse o disk yani antibiyotik falan hiç umurumda bile değil orada büyüyor gidiyor. İşte biz buna en basitinden antibiyogram testi diyoruz. Ee, tabii bu antibiyogram testleri artık e, başka bir takım spektrofotometrik dediğimiz e, bir takım cihazlarla e, sıvı besi yerleri içerisinde e, hangi konsantrasyon antibiyotiğe karşı dirençli olduğunu da gösterebilecek daha gelişmiş metodolojilerle yapıyoruz. Bu disk testi en eskisi ve e, anlaşılması açısından en kolay olan. O yüzden bunu anlattım. Hocam burada bir de minimum e, inhibitor konsantrasyonu dediğimiz bir kavram var. Hani e, o kavram peki? Bakteriyostatik etkiyle mi alakalı, bakterisit etkileme mi alakalı yoksa ikisinde kavrar mı? Ben bunları açıkçası bu sefer e, tamamen şeylere çalışıyorum. Hani yayını izleyen arkadaşlarımızın da araştırmasına yönelik soruların oluşmasına çalışıyorum. Çünkü bu kavramlar genel olarak internette daha az yer alan kavramlar. Daha hani e, literatürle alakalı olan kavramlar. İstiyorum evet. ki araştırma soruları da dolsun. Şimdi minimum inhibitör konsantrasyon ismi üzerinde büyümeyi engelliyor. Yani bu bakteriyo statik etkiyi gösteriyor. O öldürme efektini, öldürme etkisini bu göstermiyor. Minimum inhibitor konsantrasyon bir bakterinin büyümesini yani bir bakteriden iki bakteri, iki bakteriden dört bakteri, dört bakteriden sekiz bakteri şeklinde böyle eksponansiyel büyüyecek değil mi bu? Bunun bir bakteriden iki bakteri olmasını Engelleyen minimum minimum en alt seviyedeki bakteri konsantrasyonuna biz minimum inhibitor konsantrasyon diyoruz ve bu konsantrasyon bakterinin büyümesini engelleyen en düşük e, miktar antibiyotik demek kovaltı konsantrasyon demek e, mik değeri bu bu mik değerini çeşitli yöntemlerle buluyoruz. E, gradyan olarak böyle azalan konsantrasyonlarda antibiyotikleri e, böyle 96 kuyucuklu e, bir takım tabakların içerisinde büyüt, büyüttüğümüz bakterilerin üzerine veriyoruz azalan konsantrasyonları. Ve en düşük konsantrasyon, büyümeyi engelleyen en düşük konsantrasyonu da seçiyoruz bu şekilde. Mesela en basit yöntem bu. Bunu Petri'de de yapabiliriz. Yine şu tabaklar, bu yanımızda gördüğümüz tabaklar mesela öyle. Bunlarda da yapabiliriz. Bakayım. Hocam, e, buraya da bir soru daha sorayım ben arada. E, şimdi malumunuz bazı bakteriler de e, kişiye bulaşma riski taşıyor. Özellikle solunum yoluyla bulaşanlar. Ee, peki bunun mesela direnci direnç kazanıp kazanmadığı için ne gibi yöntemler var? Biz şu anda genel olarak en temel kavramlar için yaptık. Bir de bir takım havalandırma sisteminin bulunduğu bazı çalışmalar da var. Bunlardan da kısaca bahsetmeniz mümkün müdür? HEPA'dan mı bahsediyoruz? HEPA filtrelerinden falan mı bahsediyoruz? Evet hocam. Şöyle, ee, tabii ki biz kimyasal ajanlardan bahsettik yani bakterilere karşı. Ee, bazı steril ortamların olması bazen gerekebilir. Mesela Ameliyathaneler Ameliyatanelerde biliyorsun, ee, Ameliyathaneler neden soğuktur? Diyeyim sana. Bu soru bana geldi. Ben an düşünüyorum. E, düşünüyorum. E, bakterilerin, bakteriler soğukta daha yavaş üreyebilir diye düşünüyorum. Hani bunu azaltmak amaçlı olmalı. <gülüyor> Aynen öyle. Bakteriler. Ee, yanlış hatırlamıyorsam terminolojiyi mezofilik canlılar. Yani bizim vücut, sıcaklığımız. yani. Bizim vücut sıcaklığımızda büyüyebilen canlılar. Bu ne demek? 37 derece. Şimdi 37 derecede mesela bir bakteri düşün. Bütün canlıların bakterileri var değil mi? Genellikle, evet, hastalandıran, genellikle hastalandıran bakterilere baktığın zaman Bizim vücut sıcaklığımızda yaşayabilen ve üreyebilen bakteriler. Mesela daha psikofilik mesela daha böyle soğukta üreyebilen bir bakteri düşün. Mesela peynir bakterisi. Veya buzdolabında büyüyebilen bir bakteri. 8 derecede büyüyor mesela. Optimal koşulu 8 derece. Mesela 20 derecelik, 23 derecelik suda, mesela akvaryum içinde. Şimdi o bakteri seni ne yapmıyor? Hastalandırmıyor genellikle. Eğer böyle bütün sıcaklıklarda büyüyebilen bir bakteri değilse bu, suyun sıcaklığında büyüyebiliyorsa sadece, ne yapabiliyor? Mesela bu balıkları hastalandırabiliyor. Ama seni hastalandıramıyor. Dolayısıyla <gülüyor> ameliyathaneleri de bu yüzden ne yapıyorlar? Soğuk yapıyorlar. Buz gibi oluyor. Niye? Bakteri büyümesin diye. Yani bizim vücudumuzda üreyebilen bakteriler büyümesin diye. Bu şekilde bir şey var. Şimdi peki başka nasıl engelliyorlar? Bir de filtreler var. Hava yoluyla bulaşan en bildiğimiz... Bakteri hangisi en bildiğimiz? Verem hastalığı diyebilir miyiz? Yani Mikobakterium tuberculosis en genel evet. kavramı bildiğimiz şey. Şu an Covid daha akla tanıktı Aynen. Şu an tabii koronavirüs, Covid var. SARS-CoV-2, SARS-CoV, MERS-CoV bunlar tabii koronavirüs ailesinin diğer alt yapıları. Evet. Mediterren'de solunum yoluyla buluşuyor. Ama bu en bildiğimiz tüberküloz bakterisi. Bunlar ne yapıyor? Solunum yoluyla ne yapabiliyorlar? Bulaşabiliyorlar. İşte bunları engelleyebilmek için mesela ameliyathane ortamına veyahut da işte sen koruyucu olarak girdin ventilli bir takım şeyler, maskeler takıyoruz. Ee, burada ne yapıyoruz? Filtreliyoruz havadan bunları. HEPA filtreleri çok por bu por şeyleri yani açıklıkları çok küçük. Dolayısıyla bakterileri ne yapmıyor? Geçirmiyor. Ee, bu takım yöntemlerimiz de tabii ki var. Bu bakterilerle özellikle e, solunum yoluyla bulaşan bakterileri engellemek için. Hocam şimdi malumunuz bir miktar hedeflediğimiz kısmın dışında da sorular sorduk. Ben tekrardan konumuza e, hani ilerleyeyim. Dünya Sağlık Örgütü'nün antibiyotik direncine bakış açısı nedir hocam? Bunu yorumlayabilir miyiz mümkünse? Valla Dünya Sağlık Örgütü yanlış hatırlamıyorsam 2018 yılında veyahut da 2019 2018 olması muhtemel. Dünyadaki bütün bilim insanlarına bir çağrıda bulundu. Dedi ki antibiyotik bulun. Yani ya antibiyotik bulun ya 15 sene sonra kullanacak antibiyotiğimiz kalmayacak, taş devrine döneceğiz. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü'nün bu çağrısı çok önemli bir çağrı. Neden? Şimdi ne diyor sana? Ya antibiyotik bulun. Ya taş devrine döneceğiz. Bu ne demek? Antibiyotik direnci öyle bir noktaya geldi ki, ki... ...Dünya Sağlık Örgütü zaten bu sebeple uyarıyor. Ve bilim insanlarına yaptığı çağrı da bu sebeple. Diyor ki antibiyotik geliştirmezse diyelim. Elimizdeki antibiyotikler maalesef 15 yıl içinde, 20 yıl içinde kullanılamaz duruma gelecek. Çünkü bakteriler bunların hepsine karşı direnç geliştirecek. İşte bu sebeple Dünya Sağlık Örgütü korkular içerisinde ve e, özellikle geçen Dünya Sağlık Örgütü beni aradı. Konuşuyoruz. Böyle bir şey yaşandı ama gerçekten yani şeye çıktım. Bir programa çıktım. Çok enteresan bir anekdot anlatayım sana. Bir programa çıktım. Yanımda bir arkadaş oturuyor. Bilindik bir arkadaş. Böyle televizyonlarda falan sürekli çıkıyor. Bizim gibi böyle 10 kişiye, 15 kişiye konuşmuyor. Milyon milyon izleniyor. Konuşuyoruz falan böyle bir televizyon programı. Koronavirüsle ilgili konuşuyoruz. Yanımda ben böyle bir ara, bir ara böyle bir uyuklamaya başladım. Böyle anlatıyor anlatıyor falan. Ben böyle biraz içim hani insanın geçer ya böyle içi hani. Benim de böyle içim geçer gibi oldu. Ben dinliyorum falan. Bir anda uyandım. Adam yanımda diyor ki, geçen Wuhan'dan aradılar beni diyor. Aynen böyle tabi. Geçen beni Wuhan'dan aradılar arkadaşlarla diyor. Arkadaşlarla konuştum diyor. Öyle diyor. Çok büyük bir şey yokmuş diyor. Yani öyle. Şöyle şöyle diyor. Böyle böyle diyor. Wuhan'daki özellikle diyor konuştuk diyor. Wuhan'daki arkadaşlarla diyor. Öyle bir konuşuyor ki Wuhan'dan sanki koronavirüs ile ilgili bu arkadaşı arıyorlar. Bu da böyle bunlara şey veriyor. Hani şöyle yapın böyle yapın falan. Tamam mı? Tuzlu su yapın diyor. Falan böyle bir enteresan enteresan şeyler. Böyle bir anekdot. Ben de şimdi Arayıp, beni arkadaşlar aradılar, şeyden aradılar diye. <gülüyor> Dünya Sağlık Örgütü'nden beni aradılar işte geçen gün. Ne yapacağız hocam dediler Dedim antibiyotik bulun <gülüyor> Hemen arkasına açıklama geldi Dünya Sağlık Örgütü'nden Bilim insanların antibiyotik bulun Bana ben söyledim yani bunu Hocam açıkçası benim öğrendiğim kadarıyla birkaç ekleme de yapayım buraya Bu kadar eseriden sonrasında bir şeylerin gelmesi gerekiyor ki ee, şimdi notlarımdan bakıyorum özellikle gözümün oraya kayması dolayısıyla kusura bakmayın öncelikle. Ee, 2001 yılında artık bir direnç kavramın yani daha çok çok öncesinde sonuçta Alexander Fleming'in 1945'te penicillinle Nobel aldığını söylüyoruz. Ee, yeni zamanlarda artık teknolojinin de gelişmesiyle birlikte diyorum ben bu sürece. 2001 yılında Dünya Sağlık Örgütü antibiyotik direncinin sınırlandırılması yönelik artık bir strateji geliştirilmesine planlanması gerektiğini söylemiş. Buna ek olarak 2000, 2005 yılında da akılcı antibiyotik kullanımı kavramı bizim artık literatürümüzde bir yer edinmiş açıkçası. Peki bu akılcı antibiyotik kullanımından da bahsedebilir miyiz? Şimdi akılcı antibiyotik kullanımının en bir kere temel ölçütü her hastalığa antibiyotik kullanılmaz. Birincisi. Yani biz ne biliyoruz? Antibiyotikler bakterileri öldürüyor. Değil mi? Şimdi özellikle en çok böyle yıl içinde en çok geçirdiğimiz hastalık ne oluyor? Soğuk algınlığı. Yani soğuk algınlığına etken rinoviruslar, para influenza virüs. Influenza, hemafilis influenza. i̇nfluenza. i̇nfluenza. i̇nfluenza. TİPA tip özellikle zaten i̇nfluenza. her yerde. Yani TİPA. Tip yani bunların hepsi e, bize ne yapıyor? Koronavirüs ailesinden bazıları. Bunların hepsi bizde ne yapıyor? Nezle yapıyor, gripimsi şeyler yapıyor. Yani soğuk algınlığı dediğimiz şey yapıyor. Ağır veya hafif. Şimdi sen Ayşe ablaya gitsen komşuna. Ne Ayşe abla benim boğazım ağrıyor. Ayşe abla ne yapacak? Sana Hayır, şu an genel olarak ilaç önerecek. Aynen öyle. Ayşe abla sana ilaç önerecek. Bir de tıpta okuduğunu bilmese diyecek ki, evladım al bu ilacı iç iyi gelir. Sana verdiği ilaç antibiyotik olacak. Eskiden böyleydi. Şimdi Sağlık Bakanlığı belirli bir karar aldı. Dedi ki bu antibiyotikleri özellikle reçetesiz satmayacağım. Çünkü eskiden nasıldı biliyor musun? Senin yaşın tutar buna. Şimdiki jenerasyon belki bilmeyecek bunu. Giderdik. Şeye. Eczaneye. Ağrı kesici alır gibi antibiyotik alırdık. E şimdi Ayşe abla bu antibiyotiği alıyor. Boğaz ağrıyor antibiyotik alıyor. Burnu akıyor antibiyotik alıyor. Ayağı ağrıyor antibiyotik alıyor. Başı ağrıyor antibiyotik alıyor. Yani bütün ilaç, bütün her şey antibiyotik alıyor. Çünkü plasebo dediğimiz bir etki de var. Hani... O ilaç iyi gelmese bile iyi geldiğini düşündüğün için bazen iyi gelebiliyor. Psikolojik. Tamam? Mı? Aynen öyle. Dolayısıyla Ayşe ablaya Ayşe bu Ayşe ablalar şey yapmasın da <gülüyor> Bir kisi izlenme azaldı falan. Yani Ayşe, Ayşe abla gitti. Ayşe ablalar bizim de zaten 10 kisi izlenmemiz 8'e düştü. <gülüyor> Şu an zaten takip sayımız da arttı da sağ olsunlar. Öyle, gerçekten yani. Kaç kişi izliyor bizim Söyle bakayım bir gaza geliyor. Şu anda 22 hocam. Tekrardan arttırılır sayı. Sana yemin ediyorum bazen düşünüyorum yani şu saatte konuşuyoruz ya. Evet hocam. Ben derste 60-70 kişiye ders anlatıyorum ya. Ama o zorla tabii. Yoklama de, var hocam. Tabii. tabii orada yoklama. Burada zor yok. Yani yoksa uzaktan uzaktan dinlenebiliyor falan. Aynen öyle yani öyle. Yarısı dinlemiyor zaten. Uyuyor. Aynen öyle hocam. Esprimi Dinle... de yaptığınıza göre. Ayşe abla, Ayşe abla ne yapıyordu? Gidiyordu antibiyotiği alıyordu. Fatma ablanın antibiyotiği bittiği zaman başa arayan Fatma ablaya da veriyordu. O gidiyordu eşine veriyordu. O gidiyordu oğluna veriyordu. Derken böyle herkes böyle bir antibiyotik kullanma çılgınlığı. Her şeye antibiyotik. Fakat burada ne problem var? Ne kadar fazla antibiyotik kullanırsan düşük dozlarda kullandığın antibiyotik düşük doz kullanıyorsan Düşük dozlarda kullanıyorsan. Bu düşük dozlarda kullandığın antibiyotik bakteriyi öldürmüyor. Ne yapıyor? Bakteriyi gıdıklıyor. Gıdıklanan bakteri ne yapıyor? Ölmediği moleküle karşı diyor ki bu ne arkadaş diyor ya. bu Hayırdır bu beni öldürecek. Hocamız yayından çıktı sanırım. Ben bir e, kendisini şey yapacağım. O sırada bir Mola vereceğim. Molayı, e, moladan sonrasında bir devam edelim diyeceğim de hocamız da geldi. Hocam yayından çıktınız muhtemelen. Ben şöyle size ekranı alayım tekrardan. Ayşe abla benim içinden. <gülüyor> Böyle aşağı <Ayşe> abla <gülüyor> Ayşe abla hack yaptı. Kırdık galiba hocam. Aynen öyle, yaptılar benim. Ben Ayşe abla öyle çok laf atma dedi. Nerede kaldım ben? Hocam bakteriyi gıdıklıyor dediniz hatta dediniz ya, direnç gelişimine geleceksiniz. Bak, bakteriyi gıdıklıyor bakteri gıdıklanıyor ölmüyor ya işte orada direnç geliştiriyor. Çok basit tabirle tabii. İşte bu direnci geliştirdiği zaman geçmiş olsun. Artık Ayşe abla hastalandığı zaman eğer bakteri ise bu o direnç de gelişti ya onda. O bakteriler onda var o direnç geliştiren bakteriler. İşte o zaman ne oluyor? işte antibiyotik işe yaramıyor. Diyor ki evladım diyor, bu antibiyotik bende artık işe yaramıyor. Bana başka ilaç yaz kızım diyor. Geliyor sana. Bana diyor evladım başka ilaç yaz bu bana yaramıyor diyor. Neden? Çünkü etkisiz antibiyotik kullandılar. Çok antibiyotik kullandılar. Ve gereksiz antibiyotik kullandılar. İşte bu yüzden de antibiyotik direnci olur. İşte bunu engellemek için Dünya Sağlık Örgütü başta diğer Sağlık Bakanlıkları bütün dünya Akılcı antibiyotik kullanımını yaygınlaştırdı. Bu ne demek? Gittin doktora, doktor bakıyor boğazına, kırmızılık var, bakıyor boğazına akıntı var, bakıyor işte balgam var mı yok mu falan filan onlara bakıyor. Neye bakıyorsa bilmiyorum, doktor neye bakıyor? Bir şeylere bakıyor. Oradan diyor ki, ya bu virüs galiba diyor. İşte bu virüs olduğunu anladığın zaman antibiyotik yazmıyor. Diyor ki, git kardeşim diyor, yedi gün diyor dinlen diyor. Çünkü bir laf vardır çok güzel. Gripte dinliyorsun değil mi beni? Evet hocam gripte. <gülüyor> gripte ilaçla yedi gün ilaçsız bir haftada iyileşirsin. Bir, bir tuasladım hocam tekrar edebilir misiniz Bir tuasladım bak şimdi sen yeni nesil doktorlar bilmiyor işte bak. Evet hocam. <gülüyor> Grip oldun. İlaçla 7 gün, ilaçsız bir haftada iyileşirsin diyorum sana. Aynı şey hocam. Aynı şey. Yani kullanımın gerek o yüzden. Git su iç abi git su iç. Dinlen. İlaca gerek yok. Gripin ilacı yok. Heh. Antibiyotik verdin, işe yaramaz. Antibiyotik falan ne yapmıyor? Hiçbir işe yaramıyor. Dolayısıyla antibiyotik doktorlar ne yapmıyor? Yazmıyor işte bak. Bak akılcıl antibiyotik kullanımı. Eğer... Antibiyotiğe ihtiyacın olan bir bakteriyel enfeksiyon geçiriyorsan o zaman doktor diyor kardeşim diyor bu bakteriyel seni hasta eden bakteri al diyor bu antibiyotiği onu da nasıl veriyor antibiyogram yaparak diyor ki dur diyor bir sürüntü alalım bakalım hangi antibiyotiğe bu dirençsiz bakıyor en sağlam, engelliyor tabii en ideal antibiyotiği de buluyor Diyor ki, al diyor kardeşim sen bu antibiyotik kullan sen de onu kullanıyorsun tertemiz iyileşiyorsun. İşte bu akılcı antibiyotik kullanımı. Şimdi burada yorumlarda bir şey gördüm de hani e, sağlık problemiyle alakalı. Biz antibiyotik kullanmayın şeklinde demiyoruz arkadaşlar. Antibiyotik yerinde ve dozunda kullanın şeklinde diyoruz. Akılcı ilaç kullanımının temel kavramı yerinde ve dozunda kullanım şeklinde. Onda evet. bir not olarak belirtin ki buradan biliyemeden ayrılmış olalım diyorum. Valla bir hocam şey bak ben antibiyotik yerine soğan yerim. Sarımsak kırıcığım, diyorlar falan diyormuşum. Soğan vücudumdan <gülüyor> tamam mı? Oradan sarımsak vücudumdan yiyeceğim. Yani bu kadar. Çünkü niye antibiyotik zaten doğal antibiyotik diyorum. Aynen öyle. Ve bu bu kısmı kapatıyorum. Hocam. Şöyle bir şey var. Mesela bizde sağlık çalışanları arasında bir mevzu dönüyor. Bizde de antibiyotikler konusunda, yani önceden hocalarımız diyordu ki, en son gelen antibiyotik en iyi antibiyotik gibi bir hava oluşuyor. Halk arasında da böyle gerçekten. İlk çıkan antibiyotik en iyi antibiyotik kafası oluşuyor. Halbuki bu akılcı ilaç kullanımında bu en son çıkan antibiyotik değil, ilk çıkan antibiyotiklerin antibiyotiklerden başlayarak tedavi önem kazanıyor, değil mi? Kesinlikle. Çünkü sen en son çıkan versiyonu verdiğin zaman elindeki bütün en güçlü Yani ilk başta nükleer bomba atıyorsun adamın üstüne. Önce bir dur bir tabanca ile ateş et. Ölecek mi? Tabanca ile ölmedi mi? O zaman bir tüfekle vur. Tüfekle de mi ölmedi? O zaman nükleer bomba at üstüne. Yani tamamen bu mantık. O yüzden tabii ki en son çıkan en iyidir diye bir kaide yok. Bütün bakterilerde dirençlidir diye bir kaide yok. Hala daha penisilinle... Biliyorsun diş enfeksiyonlarında ilk verdiklerine ne? Amoksisilin ve klavulanik asit olarak evet, geçiyor. Öyle. bir saniye. Yani, i̇lk gelen yani, şey antibiyotikler bunlar. Yani çok düşük. Yani bu burada kinolon, minolon vermiyor adam sana. Al şu kinolonu bir bombala bakayım bütün ne var ne <gülüyor> Bak, yok. Bilgisayar bilgisayar bilgisayar falan da. der gibi oldu. Tabii <gülüyor> al şunu. Yani <gülüyor> ne veriyor sana? Bir, bir en düşünden başlıyor ki ne oluyor? Diş enfeksiyonu geçiyor hala. Penisilin. Yani penisilin veriyor sana. Hocam e, burada şöyle bir şey yapıyorum da, düşünüyorum da. E, biz mesela bilinçlendirme kavramı için neler yapabiliriz? Çünkü şu anda antibiyotikler, sular, seller gibi kullanılıyor gördüğüm üzere. Çünkü her şeye bunu veriyoruz hani. Ee, en geniş spektrumlu kavramından bahsetmiyorum kesinlikle. Şu Ayşe teyze kavramından bahsediyorum yine. Mesela bunu e, şey yapabilmek için bir strateji e, düşün, yani düşünülmüş müdür? Ya da düşünülen stratejiler nelerdir? Biz DSÖ'den bahsettik. Bir de kendi altımızdan bahsedelim. Toplumu, toplumu bilinçlendirmekten başka bir strateji yok. Çünkü sen diyorsun ki adama kardeşim her şeyi antibiyotik kullanma yazılmaz. Gidiyor doktoru tehdit ediyor. Ya diyor bana diyor antibiyotik yazmazsan diyor ben buradan gitmem diyor. Veya diyor ki ya, sen antibiyotik yazmıyorsun kardeşim diyor sen iyi doktor değilsin diyor. Gidiyor arkadaşına eşine dostuna diyor bu diyor ilaç bile aç yazmıyor ne biçim doktor diyor. Yani doktor da ne yapsın o da toplumun bireyi yani adam orada küçük mezrağa da atıyorum ilçede doktorluk yapan bir insan olduğunu düşün. E orada kötü anılmak istemezsin tabii yani. ilaç yazmayan doktor. Bilmiyor bu işi. Cüzde yani arkandan nanik yapıyorlar. Yürüyorsun. köyde <gülüyor> kasaba giriyorsun. Çıkıyorsun. Manavla birlikte nanik yapıyorlar sana. Yani doktor mu falan diye. Tabii doktorda ne yapsın? Bizim içimizden bir insan. O da ne yapıyor? Gelene antibiyotik yazıyor. Çaresiz. İstiyor mu? Ne istiyorsun abla diyor. Yazıyor mecburen. Burada i̇şte... mesleğime ufaktan laf gelmeye başladı. Bir uyarımı yapayım hocam. Hani ben şu anda hala tıpcıyım unutmayın hocam. Tıpta evet, çalışıyorum. Evet. Ama, ama evet. yapacak bir şey. sen ne karşılaşacaksın? Hasta yakını gelecek, hasta gelecek, diyecek bana macicik yaz. Sana diyecek benim başım ağrıyor macicik yaz gideceğim diyecek. Ee, şeker ilacım bitti yaz kızım diyecek. E bunlar böyle yani <gülüyor> bu bu böyle. Dolayısıyla halkı bilinçlendirmekten başka çare yok. Çünkü senin yazdığın ilaç gidiyor Ayşe teyze'den Fatma'ya, Fatma'dan gidiyor Hayriye'ye, Hayriye'den, bütün mahalleyi geziyor ilaç. Kesinlikle. Hocam burada bir şey gelmiş de ona yorum yapmak isterim. Ee, antibiyotiklerin reçetesi satılmadığına dair. Şimdi zaten şu şekilde elimizde kalan antibiyotikleri kullanmaya eğilimli oluyoruz genel olarak. Hani Ama bu de sonra doktora gideyim kafası oluyor. Ama bambaşka bir e, ağrı, bamba bambaşka bir şeye karşı bu. Hani Eşten dostlarım antibiyotik alınıyor. Ya benim antibiyotikim, sende var mı diyor. Adamın kalmış zaten, kullanmamış. iki kutu amoksisilini var. Götürüyor diyor, al diyor bunu adama şey vermiş mesela, ağır bir antibiyotik almış. E, o antibiyotikten mesela kalan olmuş 3-5 tane. Al diyor 1-2 tane falan, ağrı kesici gibi veriyor. Yani dozunda ve e, endikasyonu varsa değil mi? Dedik. Aynen öyle. Yani gereklilik endikasyondan kastımız şu. Kullanım gerekliliği durumu e, endikasyon evet. diyoruz. Yani ya da bir şeyi yapma gerekliliği durumuna endikasyon diyoruz. Evet. Grip Onu da belirtmiş olalım. Grip oldun, antibiyotik yok. Başın ağrıyor antibiyotik. Kullanmayacaksın. Çünkü o gereklilik yok. Bir de dozu. Yani 7 gün Günde bir gram kullanacaksan, yani günde bir tablet kullanacaksan, sen bunu üç gün kullanırsan, dozunu da almamış oluyorsun. E kalan dört tanesini de aşağı ablaya verirsen, o da almamış oluyor. E dolayısıyla böyle e, toplumda yanlış bir kullanım katlana katlana artıyor, yoksa tabii ki yani e, reçetes satmak bir kısmını engelliyor. Aynen öyle. Bir de hocam şu şu kavram var. Hani burada e, mesela yurt dışın, yurt dışıyla yurt dışında çalışan bir hocamız oldu. E, çalıştığı alanda bu arada farmakoloji. E, eczaneleri de ziyaret etmeleri gerekmiş. Mesela yurt dışında şey açıklanırken e, eczacı oturtuyormuş karşısına. Baştan sona bir ilacı tüm içerikleriyle birlikte her şeyle açıklıyormuş. Hani e, Mesela aynı sistem ülkemizde de olsa belki bu işler kolaylaşabilir. Mesela bir yere kadar açıklıyoruz ama günde kaç dost kullanacak şeklinde açıklıyoruz bu süreci. Hani e, bunların yani, da arttırılması bilinci arttırabilir gibi. Ya da Ayşe teyzeler diyorum şu. <gülüyor> Mutlaka yani Ayşe teyze sana anlatır. Ben sana söyleyeyim yani sen <gülüyor> ona bir teyze anlatamazsın. Evladım yorma kendini ben biliyorum zaten kullanmayı der. Bir de üstüne Hayriye ablam böyle kullanıyor daha iyi geliyor. Kızım boş ver sen ben biliyorum biliyorum diyor. Aa güzelim diyor. Bitiyor ya bak biz kültürel olarak biz çok zor bir ülkeyiz. Yani kültürel olarak e, böyle Avrupa'daki gibi o. Böyle karşısına oturturacak böyle ya işte e, beyefendi şu şekilde kullanacaksınız. Günde iki çarpı beş mühendim falan. Yani böyle bir şey bizde yemez. Ayşe abla gelir der ki kızım benim başım ağrıyor bana macicik yaz. Sana o ilacı yazdırır, tansiyonunu ölçtürür, gider. Biz biz bu böyleyiz yani. O yüzden e, bizim kurallarımıza, bizim örf, adet ve geleneklerimize uygun bir şekilde bunu yapmak lazım. E, belki dizilere falan böyle altyazı olabilir. E, dizilerin içine konulabilir bunlar mesela. mesela. Dedikodu dizileri var ya mesela. E, i̇şte o ona bakıyor, o ona bakıyor. Beş dakika bakışıyorlar, hiç konuşma yok falan. O beş dakika bakışma içinde mesela... Böyle bir jenerik geçebilir. antibiyotik gereksiz kullanma falan. Böyle ya da oyuncularımız gibi. gelebilir hocam. Hani oyuncularımız da son dönemlerde Covid konusunda çok aktif rol aldılar ya. Tabii Sözleri tabii. Ben de abi. Subliminal veri. Bu arada çok güzel oluyor ya böyle yapınca. Bak görüyor musun? <gülüyor> Subliminal vereceksin. Mesela işte antibi Sabah kalkacaklar mesela. Dedikodularını yaparlarken. Ay ben de kendimi çok kötü hissediyorum. Doktora gitmem lazım. Antibiyotiği reçetesiz alamıyoruz ya. Ondan sonra diyecek mesela. Ondan sonra diyecek mesela e, antibiyotiğini bitirdin mi? Diyecek. Yedinci günü bak bunu bitirmen lazım. Diyecek mesela. Ha? Bu çok iyi bir yöntem olurdu ama daha bunu kullanmıyoruz. Neden bilmiyorum. Son raddeye gelmedik galiba. Olabilir hocam. Yani daha önemli ülkemizde zaten anlaşılmadı tam olarak. Benim burada bir sorum daha olacak size. Ondan sonra arkadaşlarımızın sorularını alacağım. Birkaç tane benim bilgimin olmadığı, sizin bilginizin olduğuna inandığım sorular var. Önemli olduğunu düşündüm. Önce arkadaşımızın sorunu, sorusunu alayım. Ben de sorumu o sırada kafamda toparlamış olayım. Görkem arkadaşımız şu şekilde bir soru sormuş hocam. Ekranda gördüğünüz üzere isterseniz okumayayım. Evet, sonrasında bu yöntem kullanım azaldı. Sizce ileride artar mı? Olabilir, olabilir. Fakat bakteriyofaj kullanmak tabii daha pahalı. Yani kimyasal ajanları fabrikada doğru böyle ton ton üretmek varken bakteriyofaj gibi virüs, yani bakterilerin virüslerinden bahsediyoruz. Bakterilerin virüslerini biyoteknolojik fabrikalarda e, maliyetli bir şekilde üretip e, tabii ki insanlara kullanmak çok daha zor ve çok daha maliyetli. Tamamen duygusal. Evet. Anladım. Ya hocam şu şekilde e, bir, an, bir an kafam gitti de, kusura bakmayın. Teşekkür ediyorum öncelikle. Hocam şimdi bir de şöyle bir durumumuz var ya bizim. Antibiyotikler belli e, kısımlara ayrılıyor. Hani artık e, engellenmek için bu akılcı antibiyotik kullanım kapsamında olabilir. Tam olarak bilmiyorum. E, antibiyotikler Dünya Sağlık Örgütü tarafından 3 kavrama ayrıldılar. E, bu 3 kavramdan e, bir tanesi de ciddi hastalıklar dahilinde kullanılacak e, antibiyotik grubu. Bir diğer grup tercih, hani tercih yani sık görülen hastalıklarda Elde edilecek grup ama yani bu tercihen dediğimiz kavramda her zaman kullanılmaması gereken bir de artık son çağrı olarak kullanılması gereken işte bu e, hani son çağrı olarak kullanılması gereken kavramın artmasıyla birlikte bu antibiyotik direnci daha da yoğunlaşmaz mı? Çünkü son çağrı en kötü olan hani en etkili olan yani son çareyi kullanmayalım da ne yapalım? Yapacak başka bir şey yoksa, son medikasyon oysa, artık son level oysa onu kullanmak zorunda kalacağız mecburen. Ama antibiyotiklerin e, en son çaresini kullanmaktan daha ziyade e, kombinasyon şeklinde kullanmak daha akılcı bir çözüm. Yani vancomisin gibi mesela son çare e, veyahut da e, bir tane daha vardı Unuttum ismini şimdi. E, Bekleyin, Linezolit var mesela, son çare. Bunları mesela son çare antibiyotikler yerine e, kullanabilecek başka bir şey yok. Dolayısıyla en son artık bu kullanılıyor. Buna yapacak bir şey yok. Fakat bunlarla birlikte belki kombinasyonlar kullanılabilir. Kombinasyon kullanırsan, e, ben de uzun süre kombinasyon tedavilerin, tedaviliyle çalıştım. E, araştırmalarım var bu alanda. E, kombinasyonlarla, sinerjistik e, özellikle birbirine etkisini arttıran antibiyotiklerle birlikte bir tedavi uygularsan tahminim bunu aşmanın yöntemi bu olur. Hocam bir de bizim açıkçası derslerimizde en çok gördüğümüz iki kavramdı bu sene. Bu sene ilk komitemiz hocam bu arada tamamen bunlardı bizim. Hani farmakolojide penisilini görüyoruz, şeyde bilinçsiz antibiyotik kullanımı. Hani son komite ile ilk komite diyeyim tamamen bunlardı. Oradan doğan iki kavram var kafamda. MRSA ve VRA. Bu yüzden MRSA ve VRA için de dinleyicilerimiz için bir dipnot düşeyim. Metisilin Resistant e, hani Metisilin Resistant Bakteri şeklinde. VRA da hani Bankomisil Resistant şeklinde geçiyor. E, bunlar hakkında da bilgilendirme yapabilir miyiz arkadaşlara? E, şimdi ne dedik? bir ilk bir jenerasyon antibiyotiklere direnç kazanıyor dedik. Tabi yükseldikçe son jenerasyon. Yani e, Metisilin Penisilinler içindeki en son kullanılan antibiyotiktir. Ee, en son penisilin, en güçlü penisilin diyebilirsin. Ee, Staphylococcus aureus dediğimiz başka bir bakteri var. Ee, çoğunlukla yine e, enfeksiyonları vücutta yani insanlarda enfeksiyon yapan, en çok enfeksiyon yapan eee streptokoklardır. Staphylococcus aureus veyahutta streptokoklar. Bu metisiline direnç kazanan Staphylococcus aureus'lar var. İşte e, bu antibiyotik direncini kazandığı anda başka hiçbir penisilin işe yaramaz. Dolayısıyla penisilini alır rafa kaldırırız. Böyle bir antibiyon yani MRSA varsa <gülüyor> mesela MRSA'ya bağlı adamla pnömoni varsa yani akciğer enfeksiyonu e, başka hiçbir antibiyotik penisilin antibiyotik işe yaramaz. Ne kullanman lazım başka şeyler. İşte vancomisin, linezolid gibi işte o zaman başka antibiyotikler kullanman lazım. Bir de vancomisin var, e, VRE'ler var. Mesela ve vancomisin resistant enterokoklar. Hani yanlış yapmışım ben ona. Kusura bakmayın. Enterokoklar da e, yine bizim e, vücudumuzda bulunan, floramızda bulunan bakterilerdendir. Ama bazıları patojen enterokoklardır. Yani ne yapar? E, hastalık yapar. Ne yapar? Ağır diyareler yapar. Kanlı isaller yapar. Mesela işte bağırsak enfeksiyonları yapar. Sonradan sepsis yapar falan filan. Dolayısıyla e, vancomisine karşı direnç kazanan yani son jenerasyon artık en son kullanabileceğimiz nükleer bombalara karşı e, direnç kazanabilen de enterokoklar gelişmiştir ve bunlara biz genellikle hastane enfeksiyonu deriz. Yani neden öyle deriz? Çünkü bunlar bu kadar seçilmiş, bu antibiyotiklere dahi direnç kazanan bu bakteriler ancak hastane ortamlarında olur. Du, du. Şimdi toplumda da var. Yani hastane kaynaklı demiyoruz. İşte nozokomyal veyahut da hastane enfeksiyonu, hastane kaynaklı bunlar artık toplum kaynaklı da olabilir. Yani i̇nsanlar böyle MLSA'ları, VRE'leri falan taşıyorlar. O yüzden sağa sola değerken dikkat etmek gerekiyor. Bunları alırsanız floranıza giriyor. Tamamdır Sonra. hocam. Sonra hastalanırsanız bağışıklığınız düşer. Ee, bu bakterilerin yükü artar. O zaman işte antibiyotiyet full dirençli Böyle hastanede septik şok, sepsis bekleyen yani en son artık gitti gider pozisyonunu bekleyen e, enfeksiyondan ölme adayı hastalar olarak bunlar karşı hekimlerin karşısına çıkıyor. Hocam soru soruyu şekillendiriyor da hastane enfeksiyonları konusunda da bir bilgilendirme yapabilir miyiz? Çünkü onlara karşı kullandığımız antibiyotikler yüzünden e, direnç kavramı ortaya çıkıyor en son direnç kavramı. Peki biz bunları tam olarak ne yollarla kapıyoruz? Hastane enfeksiyonlarını mı? Evet hocam. <gülüyor> Onlar hastanelerde, konusunda mühendirme alırsak olur. Hastanelerde, hastanelerin çeşitli hastane odalarında, ameliyathanelerde, hastanelerin, hastanelerde kullanılan işte çarşafında, yastık kılıfında veyahut da bunları taşıyan hastane personelinde, ne dedim bunları kapabilir, bunları florana katabilirsin mesela MRSA burunda durabilir. Mesela bir e, hemşire veyahut da bir hekim bunu taşıyıcısı olabilir bilmeden. Ve bunu ne yapabilir? Hastaya bulaştırabilir ameliyat yaparken. Niye maske takıyorsunuz? Bulaşıcılık maske. önlensin diye. Maske de yakışıyor. Yani mı kapatsın diye. Ağzı ve burun. Şu gözleri, gözleri güzelliği. Güzel. <gülüyor> neden? Çünkü Ameliyatta adamı açmış. Ağzından, burnundan MRSA düşerse burun taşıyıcılığı diye bir şey var. E ne olacak? Veyahut da vancomisin dirençli bir tane enterokok var. Tuvalete girdi. Çıktı. Elini yıkamadı. Ne olacak? Gitti. Hastayı elledi. Hastanın katilini. Hop. Oradan oraya geçti. Hasta ne oldu? Ooo. Oh, Sepsiz. Oh, oh, oh. iki gün, üç gün, dört gün. Dik. Eyvallah. Burada zaten bir bilgilendirme de geçmiş olayım. Hem araştırma içinde güzel bir konu oluyor diye düşünüyorum. Umarım notlar da alıyorsunuzdur, faydalı oluyordur. Ee, bizde ders anlatırken şöyle bir kavram koymuşlardı. Hastane ve pastane. Hani hastanelerin başını koymuşlardı. Ee, taşı taşıyıcılığı taşıyıcılığıyla alakalı bu arkadaşlar. Stapha Rus burun üzerinden taşınan bir e, şey. Hani bu nasıl desem... E, burun karıştırma olayıyla hastane ve pastane şey yapılıyor. E, enfeksiyonu deniyor bu sürece de. E, bu benim açıkçası öğrendiğim zaman çok ilgimi çeken bir bilgiydi e, derslerimizde gördüğümüz zaman. En azından bilgilendirmeden sunmuş olayım o konuda. Araştırmak isterseniz safaruz kavramı. İşte bu kadar. Yani. Dersi evet. bir çalıştım. <gülüyor> İyi çalışmışsınız. Tebrikler. Ders önemli. Zaten e, amacımız burada ders anlatmak tıp fakültesi öğrencilerine. Ben bu arada mikrobiyoloji çok severim. Uzun yıllar mikrobiyoloji çalıştım zaten o yüzden. Enteresan bir alandır yani. PhD yapmaya çalıştım ama sağ olsunlar yardımcı olmadılar. Normalde bizde şey süreci var ya ilk 3 yıldan sonrasında bir hani bir süreç bekletiyorsunuz ve PhD'ye dönebiliyorsunuz. Sonra tekrar evet. medical Doctor olarak devam edebiliyorsunuz. Bu süreç bizim okullarımızda çok fazla desteklenmiyormuş. O şekilde iptal oldu. Mikrobiyolojide yoksa PHD'miz olacaktı. <gülüyor> Artık olsun. Yapacak bir şey yok. Evet. Ne yapıyoruz? Yavaş yavaş yapmayalım. Ee, toparlanmadın önce hocam. E, bu geçen haftalarda asal gen düzenleme kavramıyla alakalı bir mevzu vardı ya hocam. Yine sorularda e, sorulmuş. Hani e, o konuda eğer bir şey yaptıysanız hani sizin çalışmadığınız olmadığını belirtmiştik ama. Yapmadım bu asal gen düzenlemeyi. İnan aklıma da gelmedi. Ee, özür diliyorum. Önümüzdeki diyeyim. hafta sıkıştıracağım o zaman. <gülüyor> yani önümüzdeki hafta sen artık araştır şu asal gen düzenlemiyi anlat biz de öğrenelim. Tamamdır mümkün. Not alıyorum. <gülüyor> Not al yani asal gen düzenlemi. Öğrenelim neymiş bu kadar önemli bir teknoloji galiba. Ee, öğreneceğiz. Hatta bu şekilde giderse o kadar ısrar etti ki yayının bir kısmını buna ayırmak istiyorum. Ya da, yani asal gen düzenlenirken yani. Aynen. Bilmiyorum. Gerçekten öğrenmek de istedim şu anda. Hani bilgimizin olmadığı şeyi de söyle, söylemek istemedik yani. Ee, önümüzdeki evet. yayında bir miktarını bu kısmı ayıralım hocam. Artık ben tamam, de bir evet. an hep falan diyormuşum. Tamam. <gülüyor> Mücahsafet'in artık bir girelim yani. Aynen öyle hocam. Ee, evet. Arkadaşlar eğer sorularınız varsa e, <gülüyor> Mimivirüs mü? Mi? E, mimivirüs diye bir kavram söylediler ama ben mini diye bir kavram duymadım. Ee, o konu du hakkında ne düşünüyorsunuz şeklinde bir soru sormuşlar. Hiçbir fikrim yok. Ben mühürüz. Ne o öyle? Bilmiyorum. Mini Ben ben de Minivirüs. bilmiyorum. Ee, aynen. Hiç de duymadım bu arada. Yani bu sene bayağı bir mikrobiyoloji dersidir. Pikovirüs. var. Çok ufak. En ufak virüs ailesi. Mini virüs diye bir şey yok ama pikovirüsler var. Pico virüs, korna virüs, korna virüsten bahsediyorsunuz pico virüs. değil mi? Bunlar bu kodikler bu için pico denmiş bunlara. Yani onun dışında mini virüs diye bir şey yok. Zaten nanometre çapında bunlar yani hepsi. Bana araştırmam için çok fazla konu vermeyin arkadaşlar. Şu aralar çalışmam gerekiyor zaten. Bu arada bir sorunuz daha varmış. Onları da alayım arkadaşlar. Hocamızın ricası üzerine yayını kapatalım isterim. Sorularınızı evet. bekliyorum arkadaşlar bir iki dakika içerisinde toparlayacak olursak da. <gülüyor> yok sana ee, teşekkür ederiz. Şöyle bir soru var Ali'nin sorusu Ali sağlıcın her zaman sıkı takipci sayısı olduğu için. <gülüyor> Alicim söyle. Hocam yazdım alt yazıya koydum bakteriyofaje karşı gerçekleştirilen savunmanın antibiyotik bağışıklığını yani düşün, düşürdüğünü okumuş. Bu doğru mu? Yo <gülüyor> hayır öyle bir şey yok. Yani bakteriyofaj e, JAKH'a karşı geliştirilen savunma antibiyotik bağışıklığını düşürmez. Yani ikisi farklı şeyler çünkü. Tamamdır. Bir tanesi, B tamamen, organik, bir tanesi tamamen kimyasal. Farklı şeyler var. Bakterilerin biliyorsunuz bugün CRISPR-Cas9 dediğimiz CRISPR-Cas9 dediğimiz bir defans, e, kendini koruma mekanizması var. Aynı bizim <gülüyor> vücudumuzda interferonların çalıştırdığı e, bir takım endoeksonükleaz gibi DNA ve RNA'yı parçalayan RNAz veyahut da DNA bir takım enzimleri aktif etmesiyle viral partikülleri viral parçaları e, yok ettiğimiz e, sistematik gibi bu da virüs partiküllerini, virüs DNA ve RNA'sını yok eden bir takım e, biyokimyasal enzimatik bir takım savunma mekanizmaları var bakterilerinde. Genellikle fajlara karşı oluşan savunma mekanizması bunlarla. Ama kimyasal olan bakteriler, kemoterapetik yani dediğim o kimyasal ajanlara karşı olan e, direnç mekanizmaları tamamen e, dışarıya pompalamak, kimyasalı nötralize etmek, kompartamentalizasyon dediğimiz alıp bir vezikülde saklamak veyahut da hücrenin e, kullanmadığı bir alanına depolamak veya hatta molekülü tamamen yıkmak şeklinde enzimatik bir takım e, şeyler veya hatta transport proteinleriyle içeriği hiç almamak, efflux dediğimiz dışarıya itmek gibi. <gülüyor> Şimdi şöyle mimivirüsü ben arada baktım e, şeyden e, mimivirüs diye bir şey varmış bu bizim cahilliğimiz olmuş oldu. O yüzden diyorum ki arkadaşlar şöyle bir şey yapalım isterim bu çetiyi e, gelecek haftaya kadar Hatta bu chatte miyim sadece, bu chatte sınırlandırmayayım, Instagram'dır, şeydir falan. Oralara sorularınız varsa bu sorularınızı alalım biz. Bu sorularınız üzerinden karışık bir yayın yapalım. Böylece herkesin, hani herkese hitap eden bir ortak bir yayın düzenleyebiliriz bu şekilde. Hani e, bilimcinin galaksi defterinde yolculuk mu koyarız adını bilmiyorum ama e, sorularınızı DM olsun, Facebook olsun, sonra LinkedIn olur. Instagram olur. Her, her yerden e, alabiliriz. YouTube'da bu kısmın altına da yazabilirsiniz. Ben hepsini toplayıp ortak bir e, yayın yapacağım. Hocam artık ona da çalışmanızı bekliyorum falan diyormuşum. <gülüyor> <gülüyor> Atal tamam. kendilerine çalışmadım falan. <gülüyor> yayın <gülüyor> iptal Tamam tamam. Yani bu e, mini, mini değilmiş. Mimi, Mimi virüs. Mimi virüs hocam onu... <gülüyor> Söyledim de anlatamadım galiba tam olarak. Ne anlıyorum anlıyorum? Yani ben anlamadım ki Mimi, Mini, Örne Bana mini gibi hepsi geliyor. Mimi, virüs. Bir de tabii duymadığımız şeyler olabilir. Mikrobiyoloji de bir alem. Yani öyle. her şeyi e, bileceğiz, her şeyi e, duyacağız diye bir kavgaide yok tabii ki. Yani. Bilmediğimizde bilmiyoruz diyeceğiz. Yani. Ki ben hayatta e, bilmediğine gayet rahat bir şekilde bilmiyorum diyebilen bir insan olduğum için sıkıntı yok yani. Bu aslında bence daha iyi bir şey çünkü araştırmak için hani diğer soruları doğurması açısından çok iyi bir şey bence. Ee, gelecek hafta işte bu sorularınızı biriktirirseniz arkadaşlar sırasıyla hepsini, yayın, hani hepsini araştırıp da geldiğimiz ve bizim de bilgilendiğimiz bir yayın olmuş olur diye düşünüyorum. Başka sorularınız varsa onları alabilirim eğer yoksa yayını kapatalım arkadaşlar. Bekliyorum çok kısa bir süre daha. <gülüyor> Biz teşekkür ederiz bu arada. Beyza ekibimizden o da izliyormuş yayınımızı. Teşekkür etmiş. Rica ederiz. Sağ olsunlar. Sanırım sorumuz yok gördüğüm üzere. Ee, ben çok teşekkür ediyorum hocam. Bir sonraki yani iki hafta sonra bir saniye chatte. hay Tamamdır. Ee, Kral Batu bu arada yorumunu görüyorum. Mimi virüsü önümüzdeki hafta araştırıp geleceğiz de yani haberin olsun. Mimi virüsleri araştıracağız yani. Soru işaretini kalmayacak önümüzdeki hafta. Tekrar söylemiş de onu bir bilgilendireyim dedim. Tamam. O zaman görüşmek üzereyle. Görüşmek üzere hocam. Bir sonraki Bilimcinin Galaksi defteri yayınımızda hepinizi bekliyoruz. Sorularınızı da tüm sosyal medya hesaplarımız artı YouTube kanalımızdan bekliyoruz arkadaşlar. Hocam görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyorum Sağ Sağol. Bay bay.